Merhaba sevgili Kova burçları Şubat 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Kova burçları bu ay sizin ayınız. Ee, Şubat doğumlu ve Ocak doğumlu bütün Kova burçlarının doğum günlerini şimdiden kutluyorum. Ee, güzel bir sene olmasını diliyorum. Özellikle 2021 senesinin başlangıcından bu tarafa Satürn'ün burcunuza geçişiyle beraber daha ciddi e, ve olaylara daha sağduyulu yaklaşmak gibi bir misyon edindiniz. Aslında kova burcu genel itibariyle stabildir ve ileri görüşlü, vizyoner bir e, burçtur. Ancak Satürn'ün burcunuza gelmesi e, sizi daha olgun bir hale getirdi. Eylemlerinizin ve düşüncelerinizin sorumluluğunu alma noktasında e, daha kararlı bir e, sürece giriş yaptınız ve o zaman zaman yapmış olduğunuz çılgın e, durumları artık geride bıraktınız e, diye düşünüyorum geçtiğimiz yıl itibariyle. Bu ayda sizin için oldukça önemli bir ay olacak. Geçtiğimiz ay Venüs retrosu ve Merkür retrosu ile beraber çok daha yeni süreçlere adım atamadığımız, yeni durumlara entegre olamadığımız bir ay oldu. Ancak Şubat ayı itibariyle artık yavaş yavaş 2022'nin sinyallerini almaya başlayacağız. Şubat ayı yorumlarına geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşan veya henüz abone olmamış arkadaşlarım varsa, desteklerini göstermek adına abone olurlarsa ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa çok sevinirim. Abone olan, beğenen, bildirimleri açan, yorum yapan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum ve ben hemen Şubat ayı gündemini değerlendirmeye başlıyorum. 1 Şubat tarihinde Kova burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin için gerçekten bir milat niteliğinde sevgili Kova burçları. Çünkü 1. evimizde yeni ay meydana geldiğinde hayatımızın hemen hemen her alanında yeni bir takım kararlar almaya başlıyoruz. Kendimizle alakalı bazı hesaplar yapıyoruz ve imaj değişikliğinden tutun da artık bu şekilde konuşacağım, bu şekilde davranacağım gibi genel hayatımızı etkileyecek konularda bir takım kararlar almaya başladığımız ve yeni adımlar atmaya başladığımız bir süreç söz konusu oluyor. 4 Şubat tarihinde Merkür artık retro hareketini tamamlayacak ve düz seyrine başlayacak. Merkür, Ocak ayı itibariyle sizin burcunuzda retro harekete başladığı için özellikle kendinizi ifade ederken çok zorlanmış olabilirsiniz. Ocak ayı itibariyle yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren durumlar içerisinde kalmış olabilirsiniz. Zihniniz geçmiş konulara çok fazla takılmış olabilir. Çok fazla geçmiş muhasebesi yapmış olabilirsiniz bu süreç itibariyle. Şimdi ise 4 Şubat'tan itibaren Merkür'ün direkt pozisyona geçmesi olaylara daha mantıklı ve sağduyuyla yaklaşmak adına fırsatlarınızın olacağını söylüyor. İletişim kurmak istediğiniz, teklif götürmek istediğiniz, kontak kurmak istediğiniz kişiler ve durumlarla ilgili de daha aktif olacağınız bir süreç olacaktır. Zaten halihazırda güneş sizin burcunuzda. Göz önündesiniz, ön plandasınız, isteklerinizi, niyetlerinizi ortaya koyma konusunda çekince göstermenize gerek herhangi bir durum söz konusu değil gibi gözüküyor açıkçası. 4 Şubat tarihinde yine Güneş-Satürn kavuşumu var. Güneş ve Satürn 15 derece kova burcunda kavuşacak. Yine sizin birinci evinizde. Güneş burada, Merkür burada, Satürn burada Birinci ev temaları çok yoğun gerçekten Şubat ayının ilk yarısında. Bu da özellikle toplumda dikkat çektiğinizi, kendinizle alakalı önemli kararlar aldığınızı ve bir şekilde herhangi bir konuda sağlam başlangıçlara zemin hazırlayacak durumlarda olduğunuzu göstermekte. Güneş-Satürn kavuşumuyla beraber cesaret gösterdiğiniz bir konuda azim ve çabanızla beraber hareket etme noktasında istekli olacağınızı görüyoruz. Bir konuda sorumluluk alacağınız. Bir konuda e, otoriter ve babacan bir tavır göstereceğiniz veya size bu, bu şekilde yaklaşılacağını söyleyebilirim. E, herhangi bir alanda dikkat çekebilirsiniz. Özellikle insanlara güven vermeniz, desteklemeniz e, gereken noktalarda gösterdiğiniz ve aksiyonlar insanların dikkatine masrar olabilir gibi gözüküyor açıkçası. Ve bir şekilde takdir göreceksiniz, onaylanacaksınız. Ve e, bu sebepten sanki... E, Spotlar sizin üstünüze gelecek gibi gözüküyor sevgili kova burçları. 11 Şubat tarihinde Merkür Plüto kavuşacak. Oğlak burcunda kavuşacak. Bu kavuşum tabi hepimiz için önemli kararları, önemli gündemleri, önemli haberleri tetiklemekte. Bu kavuşum enerjisi 12. evinizde olacağı için özellikle burada sizden saklanan, sizden gizlenen çok önemli bir konuyla yüzleşebilirsiniz sevgili kova burçları bu süreçte. Kim neyi paylaştığınıza dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Güçlü bir düşman enerjisi hakim olabilir ve sizin hakkınızda olur olmadık konuların konuşulduğunu duyabilirsiniz veya duymasanız dahi bu tarz enerjilere yatkın olabilirsiniz. Kendinizi mutlaka korumanız gerekiyor. İnsanların negatif enerjisine karşı tedbir almanız gerekiyor. Tabi gizli düşmanlıklar dışında bu alan özellikle sizin bilinçaltınız, ruhsal tarafınız ve manevi tarafınızda yönettiği için burada sanki bir arayış içerisindesiniz. Çok sezgisel süreçler yaşayabilirsiniz. Düşündükleriniz çıkabilir, rüyalarınız çıkabilir. Rüyalarınızı bu dönemde mutlaka not almanızı tavsiye edeceğim. Haberciye mesaj içeren rüyalar söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra geçmişteki yıkımlarınız, kayıplarınız boyut değiştirerek size tekrar gelebilir. Yani kaybettiğiniz konuların aslında ilahi adalet mekanizması tarafından tekrar karşınıza çıkartıldığı gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz gibi bir süreci de tetiklemekte açıkçası. 14 Şubat tarihinde Plüto ve Kuzey Erdüğüm arasında çok güzel bir açı var. Plüto 27 derece oğlak burcunda, Kuzey düğümü ise 27 derece boğa burcunda bulunmakta. E, bu etkileşim tabii ki e, 19 Kasım 2021 tarihinde yaşamış olduğumuz ay düğümlerinin açılarını tetikliyor. O dönemdeki gündemlerinizi şöyle bir değerlendirin. E, sıkıntı yaşadığınız, zorlandığınız bir şekilde ani değişim yaşadığınız gündemler varsa... Bu sürece tekamül eden. Burada bir şifa enerjisi çalışacak. Bu döneme dair defterler artık kapanıyor. Ve sizin lehinize daha iyileştirici, daha şifalı, daha destekleyici bir görünümle meydana gelecek. Ee, özellikle ev, yuva, aile konuları, kökleriniz, atalarınız, ebeveynleriniz, e, onlarla olan ilişkileriniz, çocukluğunuz, çocukluk yıllarınız, travmalarınız, e, ait olduğunuzu hissettiğiniz, Yer ise onlarla alakalı yaşadığınız travmatik durumlar varsa bunların bir şekilde iyileştiğini görüyoruz. Geçmiş yaralarınız sanki iyileşiyor. Burada şifa çalışmalarına çok uygun bir aydan geçiyor olacağız sevgili kova burçları. Bu etkiler çok iyileştiricidir. Aynı zamanda geçmişte kaybettiğiniz yakınlarınız varsa onlarla alakalı çok güzel mesajlar alabilirsiniz. Çok güzel niyetlerde bulunabilirsiniz. Ev taşımak, yer değiştirmek, ev almak, satmak, taşınmak gibi gündemlerde keza yine tetiklenebilir, istediğiniz değişimleri bu bağlamda gerçekleştirebilirsiniz gibi gözüküyor. 16 Şubat tarihinde Venüs-Mars kavuşumu var, 16 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Bu kavuşum e, öncelikle çok tutkulu, çok ateşli bir kavuşum. Venüs biliyorsunuz bizim dişil enerjimizi, e, güzelliği, aşkı, sevgiyi yöneten bir gezegen. Mars ise e, eril enerjiyi, biraz daha girişimi, tutkuyu, heyecanı, bazen öfkeyi e, yöneten bir gezegen. Venüs ve Mars kavuştuğunda ortaya sanki bir ateş topu çıkıyor arkadaşlar. Ve bu etki sizin 12. evinizde meydana geliyor. Ee, burada özellikle sevgili kovaburçlar gizli bir aşk, tutkulu bir aşk ihtimali çok e, muhtemel gözüküyor. Gerçekten e, bir şekilde çekildiğiniz, e, bilinçsizce çekildiğiniz bir ilişkiyi meyledebilirsiniz. E, bu ilişkiyi gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Veya sizinle alakalı gizli niyetler olan insanların duygularıyla yüzleşebilirsiniz. Tabii bu konu bir aşk meselesi değilse şayet ee, gizli yürüttüğünüz bir projeden kazanç elde etme noktasında çok parlak bir fikir bulabilirsiniz gibi gözüküyor. İçinizde yanan bir ateş var ve bunu kimseye duyurmak istemiyorsunuz. Bunu kendi içinizde yaşamak istiyorsunuz. Ancak o kadar yoğun bir ateş ki bunu ne kadar içinizde tutabilirsiniz belli değil. Yani konu ne olursa olsun böyle bir gündem söz konusu. Ve bu kavuşumla beraber bu enerji sanki yoğunlaşıp patlayacak gibi gözüküyor. Temkinli olmakta yine de fayda olacaktır. Çünkü 12. bizim çok da kontrol edemediğimiz bir alan. 16 Şubat tarihinde Aslan Burcu'nun 28 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin haritanızın 7. evinde etkili olacak sevgili kova burçları. Bu da ikili ilişkiler alanında önemli kararların ve sonuçların olacağı bir sürece işaret etmekte. Aynı zamanda bu dolunayın ay düğümleriyle de kare görünümü var ve bu kare görünümün apex noktası da tek kare açının apex noktası da yine 7. evimizdeki ay olacak. Şimdi burada 1 4 7 ve 10. ev aksarında bir gerilim hattı yaşanacak gibi gözüküyor. Özellikle evli olan kova burçları evle alakalı, evlilikleriyle alakalı bir gerilim yaşayabilirler. Belki birçoğunuz taşınmak zorunda kalabilirsiniz, yer değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Sürüncemede kalan ilişkilerle alakalı bitme kararı da yine bu süreçte gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Aynı zamanda birçoğunuzun düzeninin değişmesi, kariyer hayatı, geleceği veya mevcuttaki potansiyeliyle alakalı sağlam değişimlerin, kadarsel değişimlerin yaşanma ihtimali de söz konusu. 17 Şubat tarihinde Jüpiter Uranüs seksili var. Jüpiter 11 derece balık burcunda, Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunacak. Bu etkileşimlere baktığımız zaman çok sürpriz ve keyifli açıların olduğunu görüyoruz. Ee, Uranüs sizin uzun zamandır zaten dördüncü elinizde. Jüpiter ise bu sene itibariyle artık ikinci elinize yerleşti. Burada özellikle ev almak, taşınmak, elinize bir miktar paranın geçmesi, yatırım yapmak veya kendinizi değerini yeniden keşfetmek adına güzel, hoş sürprizler var gibi gözüküyor. Ee, özellikle elinize bir miktar para geçebilir, ailenizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz, keyifli zamanlar yaşayabilirsiniz. Ailede yaşanacak pozitif bir değişim maddi manevi anlamda size katkı sağlayabilir gibi gözüküyor. Burada ailenin desteğini alacağınız ve maddi anlamda refaha edeceğiniz bir takım etkileşimler söz konusu belki bir çoğunuz aradığı evi bulabilir, satın alabilir, kiralayabilir. Bu konuda bir takım kadersel destekler ve motivasyonların sizin yanınızda olduğunu fark edeceğiniz etkileşimler yaşayabilirsiniz. 18 Şubat tarihinde Güneş balık burcuna geçiyor. Burcunuzdan çıkarak Güneş'in de balık burcu geçişiyle beraber maddi konularla alakalı hareketlilikler hızlanacak gibi gözüküyor. Bu konulara odaklanacaksınız önümüzdeki bir ay boyunca. Ee, nasıl para kazanabilirim, kaynaklarımı nasıl artırabilirim, parasal gündemlerle alakalı hangi konuları ışık tutabilirim gibi alanlarda gündemleriniz söz konusu olacak sevgili kova burçları. 25 Şubat tarihine geldiğimizde ise... Merkür-Uranüs karesi var. Merkür-Uranüs karesi aslında hepimiz için biraz zorlayıcı. Çünkü beklenmedik cümleler, kararlar, ani etkileşimler, özgürleşme ihtiyacının had safhaya çıktığı bir süreç söz konusu. Burada hızlı karar alma eğiliminde oluyoruz. Bazen kırıcı da olsa kendi özgürlüğümüz için insanlara düşünmeden bir takım yaklaşımlarda bulunabiliyoruz. Özellikle aile içerisinde sert diyaloglar olabilir ve bu ev alma taşınma gibi gündemler varsa burada evrakla alakalı bir takım beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir gibi gözüküyor sevgili kova burçlarım. Ancak tabii ki birkaç günlük etkileşimler bunlar. Umarım güzel, keyifli, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusastöloji hesabı veya evrenselkadimbilgiyatçiyemeyi.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.